Şimdi ekran kaydımı ben açtım. Ee, öncelikle bugün gerçekleştireceğimiz PTC Kriyo Building adlı Bevin hoş geldiniz. Ee, i̇smini Sercan Güzel. Ee, çoğunuz biliyordur. Hani, teknik destek kapsamında gelen de bizim teknik ekipte sizlerle iletişim alanında oluyoruz. Tanımayan arkadaşlar için de kendim de tanımış olayım. Ee, İnformatik firmasında yaklaşık 4 senedir duyurulurumun verdiği destekmanlı olarak çalışmaktayım. Bugün de tabii sizlere e, Pitti'si Kreybel'in Design Başlığı adı altında Design Essential Paketi yani Yunus Paketi paket ismi olan Design Essential Paketi içerisinde standart olarak yer alan ve bir modülden bahsedeceğim. E, bugünkü webinarımızın tabii yaklaşık yaklaşık 50 dakika ile 1 saat 10 dakika arasında gerçekleştire eee gerçekleştireceğini öngörmekteyim. Eee sunum mu sonrasında tabii sorularınız da olacaktır mutlaka ki bunları yarına kadar da soru paneli ben inceleyeceğim. Bu şekilde sizlerle sorularınızı yanıtlayacağım. Şu geçelim. Peki bu sizlere neler aktaracağım bugün eee bugünkü webinarımız içerisinde e, Kral 8 ile beraber gelen yenilikçi kullanıcı arayüzünü aktaracağım e, bunun harcında tabii kaynak dikiş yönetimlerine kolay bir şekilde tanımlamayı ve bunun tabi dökümanları da basit ve hızlı bir şekilde oluşturmayı burada sizlere hem teorik olarak anlatacağım hem de uygulama olarak da bu bilmemizi gerçekleştireceğiz peki e, sizlerin de bildiği üzere tabi kral parametrik yazılımın 80 versiyonu Nisan ayında piyasaya sürdü ve şu an itibari piyasada 801 versiyonu mevcut ee, tabi aramızda mutlaka ki kriyo sekize e başlamaya kriyo ee, 8'i görmüş veya öncesinde alt versiyonları kullanıp da sonrasında kriyo 8'e geçiş yapmayacağı da aramızda mutlaka ki mevcuttur ee, buradaki Önemli noktalardan biri arayüzünün kullanımı. Her versiyona gidildikle daha e, çalışma akışımızı hızlandırıyor. Tabii Core 8 ile beraber de Bundling modülü üzerindeki e, arayüz e, anlamında da tabii önemli de mevcut. Ben özellikle bunu size getireceğim. Zaten arayüzleri ekranda görüyorsunuz. Hani görsemiz zaman da, e, bizler daha açıklayıcı bir arayüz karşımıza geliyor ki Core 8'de gördüğümüz arayüz aynen bu şekilde karşımıza geliyor. Şimdi ee, kriyo içerisinde karakter tiplerini biz tanımlıyoruz. Öncelikle ee, flat -welt, -welt, işte, flat welt diye spot -welt gibi bir, ee, var. işte ee, bir karakteri zaten bunları da göstereceğim. Bunun haricinde işte eee ee, işte, ee, bir olur, vers float kaynaklı dikiş olur, vers punto nokta kaynaklı tiş şeklinde İki türlerimiz mevcut. Zaten standartta kullanılan bu şekilde yaraladı ve bizlerde ee, bunları Cryo-8 çok net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii Surface ve e, türleri arasında geçiş yaptığınızda da türü referans boyunda çizgi var, Yani çizgi görseli var görüyoruz. Yetim, yetim, ben, bahsettiğimiz e, metod kaynağı yapısı söz konusu. Çapraz ve e, simetrik burada yer alıyor özellikle e, çift tarafta kaynak yapıyorsanız bu noktada bizlerin e, gördüğü kaynak türü, türü bu şekilde yer almaktadır. Tabii biz burada düzgün okulcuklarımızı da yer almaktayız. El e, Bey, el özel durum mu, mevcut, gelmiyor acaba? Tamam. Şimdi e, buradan sonrasında. Kredi içerisinde kanal sembolü oluşturma kısmına baktığımızda da tabii AD ve ANSI standartını yarıyoruz. E, bu iki tane standart yapı söz konusu. Eee kanal sembolü kanal konsolu bir bilgi notu olarak oluşturulacaktır. Yani biz burada şunu anlıyoruz. Aslında biz kanal konsolu oluşturduğumuz anda itibara e, otomatik olarak bize bir bilgi notu olarak modül üzerinde yansıyor. Yani biz embedded system içerisinde bunu hep e şekilde görebiliyoruz. sesim çok kötü geliyor sesini duymakta sıkıntı yaşayan başka bir kullanıcı var mı şu an sesini duymakta sıkıntı yaşayan başka bir kullanıcı var mıdır sesim geliyor mu acaba bir sıkıntı var mı o kadar yankı yapıyor şöyle yapalım şu an ses durumu nasıl? Herhangi bir e, yankı durumu söz konusu mu? Sesim düzeldi mi? Evet sesim düzeldi. Tamam süper. Bulunduğum ortamla alakalı bir e, sıkıntı vardı. Tamam. Şu an bir rol düzenli. Gayet iyi. Yine mutlaka böyle bir durumla karşılaşırsanız, beni bilgilendirirseniz sevinirim. E, şu an daha iyi oldu. Bilgisiniz ne alalım? E, Bilgin olarak eklendiğimi orada özellikle dile getirebiliriz. Ee, tabii kaynak üzerinde tanımlı kaynak notuna ekleniyor. Burada şundan bahsederler aslında. Ee, Kırı içerisinde, e, yani içerisinde kaynak pozisyonlaması Yani biz içerisinde kaynak olarak e, yönetmelik bilgisine, yani işte kaynak pozisyonu veya kaynak e, dolgu malzemesi gibi bilgileri biz e, bu notun üzerine ekleyebiliyoruz. Ve tabii kaynak sembolü özel desteklesmesinde aynı şekilde destekliyor. Yani biz teknik resim içerisinde bu e, sembolü özelleştirebiliyoruz e, ve ek olarak da tabii açıklama notu da, direkt model üzerinden de eklemeniz mümkün e, özellikle şunu da sembollerin oluşturulması kısmına da alakalı yakın zaman içerisinde teknik ekibimizde e, Ayhan Göksu yani Ayhan Bey'in bir e, video paylaşımı oldu YouTube sayfası sizlerinizi sizlerinle onda burada kalınca önerimizi ben tavsiye ederim e, zaten YouTube sayfanızda webinarımızın sonunda özellikle dile getireceğim. Orada da mutlaka e, abone olmazdı ben burada e, özellikle tavsiye ederim. Şimdi bu noktasından itibaren artık uygulama kısmına doğru e, geçiş yapabiliriz. Bir soru yanlış şekilde Ses hala kötü geliyor. Kelimeler anlaşılmıyor. Sesin şu an hala bir sıkıntı mevcut mu? Franses durumu nasıl? Andi Bey'den bir dönüş gelmiş. Çok boğuk geliyor. Şöyle bakalım. Çok bir ufak bir düzelleme yapacağım bu noktada. Belki bu noktadan bir sıkıntı olabilir o yüzden bunu bir. Mu acaba? Şu an sesimi alabiliyor musunuz? Sesinde bir boğukluk söz konusu mu? Şu an çok daha güzel. Süper. Evet. Tamam. Gayet güzel. Kulaklık bağladık. Şimdi kulaklık bağlayacağız. Sorunuz çözüldü. Süper. Siz yine eğer böyle bir durumda karşılaşırsanız mutlaka beni de bilgilendirin. Ben de ona göre düzenleme yaparım. Şimdi... Çok ufak bir düzenleme yaptım. Şimdi buradan sonrasında örneklerimizi açabiliriz tabii ki. Benim burada Creo Dataset adı altında 7 tane sizlere örnekten bahsedeceğim. Olabildiğince de bunu detaylandırmaya çalışacağım. Şimdi Creo 8 özellikle şöyle göstereyim. Her kısmında e-baratı parametre baktığınızda bakın 8.0.1 versiyonu burada çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani en güncel versiyonuz şu an 8.0.1 yakın zamanda 8.0.2 bekliyoruz. Ocak, e, şey, Ekim ayı içerisinde e, 8.02'nin gelmesi bekleniyor şu an itibariyle. Şimdi örneğimizi açalım. Örneğimizi açtığımız andan itibaren de şöyle bakın burada iki tane parça birbirine montaj içerisinde yerleştirilmiş. Yine bir el kaldırıldı bir durum mu söz konusu? Yılmaz Bey. Sesimle alakalı bir sıkıntı var mıdır? Sesimi duyamam var mı şu an? Yine netleşelim burada. Süper. Şimdi e, dediğim gibi burada montajda iki tane parçamız birbirlerine montajlanmış şekilde yer alıyor. Peki burada biz kaynak geometrisi yerleştirmek istiyorsak nasıl bir yol izlemeliyiz? Öncelikle burada şundan bahsedelim. E, Kriv içerisinde montaj içerisinde malzeme tanımlaması montaj ismini üzerine malzeme tanımlaması yaparsanız eğer e, kaynak içerisinde malzeme tanımlama yaparken size çok daha kolaylık sağlar. Bakın burada Edit materyalsa geldiğim analit var. Mesela benim burada kullanacağım eee sen malzemesi var. Özellikle ben sen malzemesi üzerinden burada yürüyeceğim örneklendirme yaparken. Toksan malzemesini buraya eklemiş oluyorum bakın. Sonrasında applications içerisinde de burada welding adı altında bir başlık var. Bu welding başlığını tıkladığımız andan itibaren bizi welding arayüzün içerisine yönlendiriyor. Şimdi Buradan sonrasında bakın burada setup bölümü mevcut. Burada özellikle dile getirmesi gereken konularımız mevcut. Kaynaklik kişinin tanımladığınız alanda tamamen burada. Ve gerekli bilgileri doğru da burada al alacağız. Bunları da tabii sırasıyla beraber görebiliyor olacağız. Şimdi ben material tıkladığımız andan itibaren bakın. Yeni bir ma malzeme tanımlaması burada. Üzerine bir kere tıkladığınız andan itibaren malzeme ismini buraya girebilirsiniz. Şu an biz... Otomatik kendi hazırladığımızı göstereceğim ama Öncesinde tabi ben yine bunu göstermiş olayım Bakın burada tombstem Değeri otomatik olarak montajdan gelen bilgiyle Biz bunu elde ediyoruz Burada elektrot bilgisine giriyorsunuz aslında Hani çap bilgisine uzunluk bilgisine Burada giriyorsunuz ve bakın Parametrisi içerisinde de burada doğrudan karşımıza geliyor bu bilgiler doğrudan e, Unsur parametresi adı altında yer alıyor Şimdi Burada şundan bahsedeyim Eğer biz şu an tabi bir kayıt yapmayacağız ama TV'ye tıkladığım andan itibaren bakın beni bir iki tane e, adresi yönlendiriyor. Library, well library diye bir adresi yönlendiriyor. Veya ben burada bakın open dediğim anları ya ben burada Tuxit'e direkt adresin içerisine daha önce hazırlanmış bir malzeme giriyorum. Tıkladım. Bakın sonradan eklenme yaptığımız için tabi bu malzemeyi burada kaldıracağız. Şu an Tuxit'en malzemesi kalkacak. Burada da bakın Tuxit'e e, çap bilgisi uzunluk bilgisi de buradan doğrudan karşımıza geliyor parametrelerde de bu karşımıza aynı şekilde geliyor olacak bunu tabi nasıl kontrol edebildiğini ben tekrardan göstereceğim ama burada özellikle dile getirmeye çalıştığım nokta şu ben open'la dediğimde sevdi dediğimde hep aynı yeri gösteriyor şimdi okey diyorum bunu kontrol eden mekanizmayı da şöyle kısaca göstereyim options içerisinde configuration editor'da bir arama yapıyorum ProWeld diye bir arama yapayım. Bakın ProWeldParamstil diye bir parametre var. ProWeldParamstil sizin ee, malzeme tanımlamalarınız olur. İşte proses tanımlamanız olur. Preferences tanımlamanız olur. Direkt bu adresten bakar. Yani siz kaydedeceğiniz zaman veya bir şey dosya çağıracağınız zaman direkt buraya bakarsınız. Direktörünüz doğrudan burası olur. Şimdi ee, tabi benim adresin tanımlı olduğu için ben direkt okey deyip çıkıyorum ama... Ben şunu da söyleyeyim. Ee, burada bakın Parameters for Weld adı altında şöyle Configuration Options for Welding var. Ben bu dokümanı bu videoyu paylaşırken de mutlaka altında paylaşacağım. Bu e, parametre, özellikle konfigürasyon ayarlamaları sizin e, kaynak tanımlamaları yaparken daha otomatize bir şekilde ilerleyebilmeniz için çok faydalı olacaktır. O yüzden ben bu bilgileri de ee, videoyu özellikle YouTube sayfamızda paylaşırken de bu dokümanda altında açıklama bilgisi olarak paylaşan bilginiz olsun Şöyle arka planı almış olalım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim tabii. Şimdi proses bilgisini de burada aslında e, oluşturabilirsiniz. Proses az önce de dile getirmiştim. Bu e, kaynak yöntemi, işte ilgili yönetmeliğe bağlı standart, işte kaynak pozisyonuyla ilgili bilgi, yani kaynak dolgu malzemesi gibi e, spesifikasyona bağlı eğer bu bilgiyi girmek istiyorsanız... Bu bilgiyi burada girmeniz gerekiyor ki siz kaynak e, dikişini tanımladıktan sonrasında direkt ok sonunda bu bilgi size bir not olarak karşınıza gelsin. İnternette e, tabii bununla ilgili örnek uygulamalarda anlatılır. Hani sizlerin kendi sitatlarına göre burada spesifikasyon numarasını vermeniz beklenir. Burada eğer e, tabii ek bir bilgi verecekseniz de mutlaka slash yardımıyla bunu eklemeniz gerekir. Machine type kısmında özellikle bakın manuel veya robotik bir şekilde bunu yapacağınızı belirtmeniz gerekebilir. Treatment içerisinde düşük hidrojen, işte e, ön ısıtma, ard ısıtma bilgilerini burada girebilirsiniz veya işte burada e, talaş kaldırma hızı, e, maksimum e, izin verilen uzunluk, minimum izin verilen uzunluk veya maksimum kök açıklığı ve minimum kök açıklığı gibi bilgiler doğrudan burada yer alır. Biz şu an bir kayıt yapmayacağız, bilginiz olsun ama bu bir, burası ben özellikle buralı ilgili. Ee, bu webinar sonrasında ayrı bir video özellikle oluşturacağım. Kullanıcıların e, daha net kullanabilmesi adına. Parametres kısımları bakın. Burada da parametreleri net bir şekilde görebiliyoruz. Şu an dediğim gibi biz bir e, proses tanımlamayacağız. Ama proses tanımlamanızı direkt bu alanın içerisinde yapıyorsunuz. E, bu webinar sonrasında ileriki zamanlarda prosesle ilgili ayrı bir sadece bir video yayınlayacağım YouTube'da. E, bununla ilgili de sizlere de e, bilgilendiriyor oluruz tabii ki. Şimdi cancel diyorum. Burada bir tanımlama yapmayacağız. Preferences kısmı da burada çok önemli aslında. Yani preferences kısmı özellikle mesela sizin ee, diyelim ki köşe kaynağı atacaksınız. Burada enkesit ölçünüzde diyelim ki işte ee, 3 olarak tanımlı. Burada A, A veya Z olarak tanımlayabilirsiniz. Bakın köşeden olan uzaklık veya işte referans bölgeden e, ilk bölgeye olan uzaklık enkesit ölçüsünü burada belirtebilirsiniz. Diyelim ki bir tane ben örnek adı altına burada göstereyim ama dediğim gibi bununla alakalı da ayrı bir video ileriki zamanlarda yayınlayacağım Intermittent içerisinde burada e, Metod kaynağının içeriğini burada tanımlayabilirsiniz Şu an bir tanımlama yapmayacağım bununla alakalı Options dediğim andan itibaren e, Burada özellikle Weld material tanımlayacağım Bakın burada Weld materialimiz tungsten, az önce tanımladığımız tungsten. Weld prosesimiz olmayacak e, Çepeçevre tanımlaması yapmayacağım Burada ama ben burada özellikle yüzey finish'i olacağını söyleyeceğim. Ve ben burada kontür kısmında da düz bir şekilde yani işlenek düz hale getirilmiş bir aslında köşe kaynağı oluşturacağımın tanımlamasını yapıyorum. Bunu bir preference haline getirdiğinizde siz bunu aktif bir şekilde tanımlayacağınız kaynaklarda 3 tane 5 tane 10 tane noktada aynı aynı metotta tanımlamalar yapabilirsiniz ya yani bu sizin Aslında e, işinize otomatize hale getirmeyi sağlayabilecek önemli bir nokta diyebiliriz burayı. ve tabi ben bunu sevdiğim bakın sey yaptıktan sonrasında bakın burada filtreferensin varmış üzerine kaydayım sonrasında ok edelim unutmayın bakın burada mutlaka konfi ayarları içerisinde bunu eklememiz gerekiyor bunları da gösteriyorum ki e, kaynak olayının aslında sadece bir kaynak tanımlamasından öte bunu çok daha hızlı, daha istenen ee, sınırlar içerisinde gerçekleştirmemizi sağlayabilmek burada amaç. Şimdi o zaman burada gidelim. Şurada adresimde ben hemen cecik bulayım. Web library's'in bakın direkt preference'ı gördüm. Konfi'ye bunu yazdım. Setup bölümü içerisinde de Weld standards var. Burada ISO biz genellikle e, kullanıyoruz tabi ama burada an seçirmek isterseniz de imkan mevcut. Aynı şekilde bunu konflikten yönetebilmeniz mümkün. Weld UI standards adı altında e, bir konflikte bunu yönetebiliyoruz. Şu an biz ISO şeklinde devam edeceğiz. Şimdi bizim buradaki kısmını tamamladıktan sonra bu alandaki kaynaklı kişinin tanınacağımız alan çok daha önem arz ediyor. Weld wizard kısmı burada size kaynak Dikişinin görselini gösterdiği için açıklama bilgileriyle beraber de çok daha istediğinden sonuca elde etmenizi sağlar. Yani köşe kaynağı seçeceksiniz. Bakın burada yer alıyor. I kaynağı, V kaynağı, işte yarım V kaynağı, köklü V kaynağı yani Y kaynağı ile geçiyor. İşte köklü yarım V kaynağı, işte U kaynağı, J kaynağı veya işte burada V kaynağın farklı gösterimleri veya burada işte delik kaynağı veya slot kaynağı veya punto kaynağı, nokta kaynağı diye bildiğimiz dikişler burada yer alıyor. Tabii bunların da önemli noktalarını burada ben değineceğim. Şimdi köşe kaynağı oluşturacağımı söylüyorum. İsterseniz bu simetrik veya asimetrik olarak tanımlamanız mümkün. Okey diyor. Tanımladıktan sonra bakın. Burada kaynağın kalınlığının 3 olduğunu görüyorum. Az önce options ben ne tanımlamıştım? İşte yüzey finish ile tanımlamıştım. Burada ee, bir Flap düz bir şekilde yani işlenerek düz hale getirilmiş bir köşe kaynağı haline getireceğimi söylemiştim. Bakın malzemesi bile burada yer alıyor. Yani aslında burada baktığımızda bu, iş, e, bu süreci çok daha hızlı bir hale getirebiliyoruz kriyoda. Şimdi birinci yön yüzeyimi seçiyorum. İkinci yön içinde burada diğer yüzeyimi seçiyorum. E, bu şunu da olarak belirtmek isterim. Kriyo 7'de buradaki arayüz biraz daha aslında baktığınızda biraz daha özellikle e, biz metot kaynağı oluştururken arayüzün krevi 7 ve öncesi versiyonlarında çok daha e, anlaşılır olmadığını e, görüyorduk. Ama krevi 8'de bakın burada açıklamalar çok daha net, belirgin bir şekilde karşımıza geliyor. Bu şekilde ufak bir ekleme de yapmış olayım. Şimdi buradan sonrasında bakın e, yüzeyleri ben burada tanımladım. E, e, sonrasında burada yüzey kaynağı oluşturdu. Ama ben bunu tabii solid olarak mutlaka belirtmem gerekiyor. Burada gelmedi türüm solit olmalı burada özellikle şu dikkat edilmeli burada boylu boyunca ilerliyor ama siz isterseniz bunu şu şekilde de yapabilirsiniz mesela bir noktadan daha içeri veya daha dışarı olacak şekilde yapabilirsiniz yani joint'in üzerine tıkladıktan sonra DTS e tıklarsanız bakın burada zaten doğrudan joint bir adı altında yer alıyor şimdi ben burada mesela blind dediğim andan itibaren ikinci yön için böyle bir tanım yapmayacağım ama Başlangıç için böyle bir tanımlama yapacağım. Bakın burada isterseniz eksi 10 şeklinde dediğim anda şuradaki değerini gireyim hatta. Şöyle hızlıca 10 diye gireyim. Pardon yanlış oldu. Eksi 10 dedim. Bakın eksi 10 şeklinde tanımlamasını yaptı. O dediğim anda sadece bu odana kadar yaptığını net bir şekilde görebiliyoruz. Biz yine eski haline getireceğiz. Hatta eski haline getirmek isterseniz bakın restore default dediğinizde otomatik olarak standart bir default'a sistem kendini alıyor olacaktır. İsterseniz burada e, iki yönünü yapmak isterseniz bakın double-sided yöntemi mevcuttur. Double-sided'da da e, ok yönü ve diğer yön olarak tanımlaması da gerçekleştirilebilir. Diğer yön olarak da yine yüzeylerimi ben burada tanımlıyorum. Bakın burada doğrudan kaynak oluşturma imkanını bana sağlıyor. Ve sembol içerisinde baktığında bakın burada sembolde de özellikle düzenlemeyi e, doğrudan yansıdığını net bir şekilde görebiliyorum. Şimdi ben bunu tabii single-sided olarak tanımlayacağım. Hani single-sided tanımladığınızda bakın set 2'ye çekti. Bu fazla olan seti de ben burada kaldırmış olacağım. Zaten e, A ve Z değerlerini az önce görmüştük. Z1 ve Z2 değeri artık krevi 8 itibariyle e, iki noktadan farklı ölçülerle yönetebilmeyi sağlıyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Krevi 8'de gelen bir özellik bu. Intermittence özelliğine geleceğim. Ama options da direk getirmesi gereken noktalar var tabii ki. Bakın Solid olarak tanımlamıştık zaten. Burada malzememiz tanımlı. Weld prosesi şu an tanımlamadık ama dilerseniz tanımlayabilirsiniz. Çepeçevre e, kaynak yapılacağı söylenebilir. E, yerinde kaynak yapacaksınız veya şantiyede kaynak yapacaksınız. Field Belt e, bayrağını burada yerleştirebilirsiniz. Kontrol kısmında da bakın. Burada işte Convex, Flat, Concap veya smooth bir hani, e, pürüzsüz bir şekilde olmasını biz burada sağlayabiliyoruz. Yani bu sembol bazında karşımıza gir. Bir e, geometrisel olarak bu şekilde görmezseniz bilginiz olsun. Şu alt tarafta ise Display Sequence ID adı altında bir alan görüyorsunuz. Bu Display Sequence ID işte şu e, prosesin bulunduğu alandaki bilgiyi buraya yansıtıyorsunuz. Yani siz e, Display Sequence ID proses bilgisini girdiğinizde oraya doğrudan o bilgi yerleşiyor olacaktır. İsterseniz kullanmıyorsanız tabii kapatabilirsiniz ama biz burada tabii e, sekansın sırasını bozmamak için bunu kapatmıyoruz. Keep ID in sequence de şunu yapar. E, mesela sizin iki tane farklı noktaları kaynağınız var ama siz mesela işte birinci kaynağınızı sildiniz. O arada dediniz ki ben bu ikinci sıradaki yapıyı sırasını bozmak istemiyorum. İşte keep ID in sequence diye bahsettiğimiz alan tam olarak bunu yansıtmış oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi Surface bunu yüzey olarak oluşturuyor. Light kısmına ayrıca geleceğim. Light kısmı çok güzel taraftır. O yüzden ee, Light ile ilgili önemli bir noktaya değineceğim. Ama şu an için solide kalmasını ben burada tercih ediyorum. Burada özellikle dile getirdiğimiz, getirmemiz gereken noktaları dile getirmiş olduk. E, burada dile getireceğim. Şöyle güzel bir durum var. Bakın Intermittency. Intermittency nasıl kullanılacağı konusunda mutlaka ki kullanıcıları bir merak e, durum oluyor. Intermittent Weld burada metot kaynağını tanımlamak için bakın burada boşluğu bir şekilde burada kaynağı e, oluşturabileceğinizi söylüyor. Şimdi biz burada lineer olarak görüyoruz ama mesela burada bir silinirik bir parça olsaydı ve biz referansları buna göre belirlemiş olsaydık burada Angular seçeneğinde de görüyor olacaktık ki ileride de göreceğiz. Burada bakın işte e, Necarp mesela e, bir uzunluğunda kaynağını attı ondan sonrasında Boşluk bıraktı. Kaç adet olacağını söyledim, dört adet olacağını söyledim. An bakın, burada diğer taraftan başladı. Bu durumda şunu yapabilirsiniz: Location tarafında referansların değiştirirsiniz yani mesela burada aşağıyı seçip işte diğer tarafını seçerseniz, hala burada değişti. Buna göre yaparsanız buradaki problem çözülecektir. Bilginiz olsun. Buradaki sebep aslında referansların verilmesi alakalı bir konu. Şimdi. Dediğim gibi burada işte bir minimum kadar bir oraya kaynak atıldı. Boşluk bıraktı. Bir minimum kaynak atıldı. Dört adet oluşturdu. Ve bunu işte end with gap şeklinde bunu yerleştirdi Ama end with welp dediğiniz andan itibaren gider bunu en sona göre kendi hizalamasını yapar. Bu alan tamamen hizalama bölümü içeriyor. Yani ben burada mesela işte iki tane olsun diyebiliyorum. Veya ben buradaki adet sayısını beş olsun diyebiliyorum. Bu tip ayarlamaları yapabiliyoruz. Veya bakın pitch kısmında Adım kısmına Bay value derseniz buradaki mesafe aralığını da kendiniz kontrol edebilirsiniz. Krems 8'de bu arayüz aslında çok daha iyi bir seviyeye geldi diyebiliriz. Şimdi burada intermittent ve de bakın isterseniz buradaki adet sayısını da isterseniz arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi 4 yaptım bakın 4 yaptı 3 yaptım azalttı tekrar 5 yaptım bu sefer istediğim seviyeye gelmiş oldu. Ben mesela şunu diyebilirim mesela. 5 dilimandan itibaren şuna bakayım. Hatta şöyle biraz küçültmeye çalışalım. Bakın buna göre ayarlamalarını kendi ayarlamış oluyor. Tabii biz yine olduğunca şu, şu şekilde ayarlamakta fayda var. Az önceki ölçüyü çok da bozmadan burada. Yani amacımız burada. Çünkü ölçü değil burada geometriğin oluşması durumu. Şimdi OK tıklayıp buradan sonrasında bakın cancel diyebiliyorsunuz. Ben burada tabii yine bu intermittent verdi burada kapatacağım. Ama en azından bunda bir görmüş olalım. Ee, burada edit definition tekrardan değişiklik yapmak için geri dönebilirsiniz. Unutmayın. Şimdi arkadaşlar buradan sonrasında şundan bahsedeceğim. Intermittentive weld'i kapatıyorum. Bakın burada e, lightweight weld trajectory adı altında bir alanımız var. Bu özellikle light e, geometry type için faydalı olacak bir alan. Hatta şunu yapalım öncelikle. E, solid kısım bunu yapmanın öncesine bir hemen bir ma e, malzeme bağlı olarak kütle hesabı yaptıralım. Bakın kütle hesabını e, light veya weight anlatmanın öncesinde kütle hesabını bir, burada gerçekleştirdim. Bakın pro mpmes burada direkt yer alıyor. Yani siz katı model oluşturduğunuzda burada kütle bilgisini elde edebiliyorsunuz. Ama zaten kaynağın bilgileri de burada mevcut hani kaynayan kendi işte bi e, kütle bilgisi burada yer alıyor. Bunları e, şundan bahsedelim. Krim içerisinde model ağacı içerisinde özellikle e, Tree Columns içerisinde Type bölümü içerisinde de bizler şunları görebiliyoruz. Burada Welding, Info, Welding paraması var. Bakın. Burada Welding parametreleri burada yer alıyor. Eğer Welding info görmek istiyorsanız bakın burada bizim buraya eklediğimiz gibi mes gibi, Length gibi işte e, bunun haricinde Processing gibi bilgileri de burada yer edilmiş oluyor. Bunda. da bir bilgi olarak eklemiş olan buradaki mesle zaten az önce buradan geldi. Ben bunu daha önce hazırladım. Bu ana ufak bir değindikten sonrasında şimdi light e, weight belt trajektoridan bahsedebiliriz Özellikle burada belt geometry typeimize bakın light olarak bu da belirtiyoruz. Şimdi light ne işe yapar? Ee, burada bakın gördüğünüz gibi çizgi şeklinde burada karşınıza geliyor. Ee, Tabi bir katı geometri gibi bir yoğunluk yaratmayacaktır. Bir de düşünün hani çok fazla kaynak geometrisi olduğunu çok e, yoğun bir modelde bu size e, mutlaka ki bir yavaşlık olarak dönme ihtimali olabilir. Ama bu noktada eğer e, siz şunu istiyorsanız ki ben burada işte e, light olarak, light geometri olarak göstereyim ama teknik resim ortamında ben bunu katı geometri olarak da da hani, e, görmek istiyorum diyorsanız eğer lightweight e, trajectory e, velt türü bunun için çok daha uygun olacaktır. Teknik resim ortamına şimdi geleceğiz. Burada manuel olarak kontrol edebilmenizin arkasında direkt oradan şu, var. şu vardı bakalım. Trajektörümüz şurası. Bakalım şuradan trajektörü de burada bakın veriliyorsunuz. Trajektörü verilediğiniz andan itibaren isterseniz bakın burada yine aynı az önceki details'da yaptığımız gibi düzenleme yapabiliyoruz. Eksi 10 dediğim andan itibaren ben bunun görünümü. Artık eksi son şeklinde içeri doğru göreceğim. Ama tabii benim burada bunda bir şey yok. Boydan boya şeklinde ilerleyecek bu. Okey dediğim anla itibaren. Bakın bu bilgiler doğrudan buraya yer al. Şimdi asıl önemli noktada burada teknik resim ortamına geçtiğinizde biz bu bilgileri karşı tarafa nasıl aktarırız? Yani teknik resimde çok, sonuçta biz bu bilgileri gösterebiliyor olmamız gerekir. O zaman bir teknik resim açalım bu noktada. Modelde aynı isimde olsun empty bit format dedim. Burada da working directory'de bulunan teremi dosyamı çağırdım. Buradaki parametreleri geçiyorum. Ben model üzerinde tanımlamadım ama bunların da takip karşılığı var. Sonrasında ben burada general view ile bakın buraya görünüşünü getiriyorum. Özellikle burada fronttan bir görünüş getirdim. Sonrasında geldim bir de projection view çıkardım şöyle yapayım hatta. Şöyle yapayım, bir ihtimalle. Hı. Bu şekilde görüşümü buraya getirmiş oldum. Bir de tabii şöyle bir şey yapalım. Şuraya General Viewla, buraya bir izometrik görünümde getirelim hızlı bir şekilde bunu görmek adına. Şimdi burada şundan bahsedeceğim. Burada bir sıkıntı olmuş. Ha, şu an güzeldi. Tamam. Şimdi ee, burada şundan bahsedeceğim özellikle. Şimdi diyelim ki biz burada alma işlemini gerçekleştireceğiz. Kestalma işlemini gerçekleştirme öncesinde bakın Prepare drawing properties içerisinde detail Options'ta şu ayarı yapacağım. Ve dediğim andan itibaren bakın burada weld light xx dediğim andan itibaren ben bunu eğer solid based yaparsam eğer bakın solid based olarak ekliyorum ben bunu ki daha önceden de eklenmiş bu arada. Şunu bir şey yapalım geçelim. Close dediğim andan itibaren diyelim ki ben hatta buradan düzenlemini açıyorum. Düzenlemeleri de açtıktan sonrası bu görünüş üzerinden bir kesit alma işlemi gerçekleştireceğim. Planar Single diyorum. Kesitimin ismi A olacak. A dedikten sonrasında bakın. A fronttan kesit aldım. Direkt diye burada işaretledi. Şöyle şey yaptığında direkt bakın burada gösteriyor. Direkt burada bu şekilde kesti alma işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Şöyle bir bakalım, bir ufak bir yine bir sıkıntı oldu sanırım. Bakalım. Sanırım bir ufak bir sıkıntı oluyor ama tam olayını anlayamadım. Şu an düzelmiş gözüküyor. Tamam. Şimdi bu bulunan alanda bakın düzeltmeyi yaptı. Bunu da bu şekilde göstermiş oluyor. Kesit alanı da ben bunu görmüş oldum. Şimdi buradan sonrası ben özellikle şunu getireceğim, dile getirmek istiyorum. Evet, tablo içerisinde ben burada hazır bir tablo çağırabilirim. Şimdi Working Directory'a gidelim. Bir bakalım. Benim bir tablom vardı bununla alakalı. Nedense şu an tablomu burada göremedim daha önce. Evet. Hmm. Tablom gitmiş gözüküyor nedense Tablom hali hazırda vardı Hemen şöyle bir bakayım Diğer örneklerden birinde olması lazım diye düşünüyorum Heh, Tamam o zaman şuradakilerden birini Buraya taşırsam çok iyi olacak Nedense tablom Şu an garip bir şekilde silinmiş durumda Şimdi tabloyu ben yine Working Typekit'den çektiğimizi varsayalım. Evet, şu an tablomuz buraya geldi. Bakın. Şöyle tabloyu seçeyim. Şöyle tabloyu buraya çekeyim. Bakın. Buradan sonrasında bakın. Sıra no 1 karakterimiz fillet olarak geliyor. Kaynak kalınlığımız 3 olarak geliyor. Uzunluğumuz burada 50 olarak geliyor ve ağırlık bilgisinden burada 0.008 olarak karşıma getirebiliyor. Yani demek oluyor ki ben burada e, kaynak bilgilerine özellikle ben şunu da e, hazır buradayken göstermiş olayım. Bakın burada report parameters adı altında bir parametremiz mevcut. Bu parametre report altyapısında karşımıza gelir. Siz bunu özellikle kaynak için oluşturursanız aynı burada da gördüğünüz gibi bakın şurada da gördüğünüz gibi bir tablo oluşabilir veya benim burada oluşturduğum gibi tabloyu da oluşturmanız mümkün olur. Şöyle geometrinin karşıma gitmiş oldum. Ve bu şekilde biz özellikle bilgileri elde edebiliyoruz krivi içerisinde. Sonra şundan bahsedeceğim. Şimdi close diyelim. Close dedikten sonra bakın burada e, length, mass, bone gibi bilgiler var. Yani sizin mesela özellikle bone bilgisini elde etmek Bakın Bone bilgisini elde ettiğiniz andan itibaren burada şunu görüyorum. Total length kısmında bakın uzunluğunu ben burada gördüm. Hayatı ve sorunuza sonrasında cevap olarak e, geleceğim ben. Sorunuza cevap olarak geleceğim. Şimdi e, buradan sonra bakın bilgi burada karşımıza geliyor. Total length kısmında e, 50 olarak görüyorum. Total mes bilgisini burada elde ediyorum ve tabii bunun için süreyi de sistem kendi oluşturuyor. Burada e, uzunluk kısmında net bir şekilde burada görebiliyorum. Yani ne kadar e, mağazenin uzunluğu var. Burada da bu şekilde görebiliyorum. Ve bu bilgiler ben size şöyle söyleyeyim. E, Krivi içerisinde Özellikle örnek bilginin içerisinde bakın wellbombinfo.ad altında bir dosyanın içerisinde burada yazılmış oluyor. Ben bunu eğer notepad ile açmaya kalkarsam notepad ile açmaya kalktığım andan itibaren notepad'imiz açılsın notepad'imiz açıldığı andan itibaren ben burada bakın bütün bilgileri görmüş oluyorum. Az önceki oluşturduğum bilgiler doğrudan buraya yansımış oluyor. Yani sizin Working Direct'inize bu bilgileri doğrudan yansıtmış oluyor. Şimdi ee, ilk etapta FieldWelt'ten bu şekilde bahsetmiş olduk. Bu noktadan sonrasında Close diyelim. Close dedikten sonra artık bu çalışmayı bitirerek bir sonraki örneğe doğru geçiş yapacağım. Close diyelim. İlerinin atlası belirtiyorum. Bakın. Ee, İkinci örneğe şöyle bir geçelim. Burada benim bahsetmediğim özellikle şöyle bir nokta var. Bunu ben e, sizlere dile getireceğim. Tangent surface e, montajını açtığım andan itibaren benim burada size dile getirmediğim bir nokta var. Neresi? Applications içerisinden welding'ye tekrardan geliyorum. Tekrardan burada flat, e, bu sefer field weld'i seçiyorum bakın direkt field weld'i seçtiğim andan itibaren. Buradaki değeri sonrasında ben oluşturacağım. An bakın size burada iki tane noktadan bahsetmeymiş. Allow Tangent, Propagation, Treat Size, Surfaces as, Contact Surfaces. Şimdi buradaki iki tane seçenek ne işe yarıyor ona bakalım. Burada bakın yüzeyi seçiyorum. İkinci yüzeyi seçiyorum. Değerine 0.2 giriyorum. Tangent'i kapatırsam t'te olan hiçbir e, yüzeyi almaz ama tangent propagation dersem burada radyoslu yüzeyler varsa da bunun takibini mutlaka ki yapıyor olacaktır. Ee, peki three side surface as contact surfaces ne işe yarar? Ona bakalım. Remove diyorum. Bakın bu referansları kaldırıyorum teker teker. Sonrasında sadece kontak yüzeylerini seçeceğim. Bakın burada da aynı şekilde kontak yüzeyini seçiyorum. Seçtiğim andan itibaren de Tıklarsam eğer bakın direkt oradan aynı şekilde bu geometri solid olarak oluşturabileceğimi görüyorum. Aradaki fark budur Yani bir tanesinde siz birbirlerine normal olan yüzeyleri seçerken diğerinde kontak yüzeylerini seçtiğiniz andan itibaren bu geometriyi oluşturmayı krevi sunar. Okey dediğim andan itibaren bakın bunu net bir şekilde görebiliyor. Bundan da bahsetmiş olduktan sonra filtre de bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir sonraki örneğim özellikle burada çok daha önemli detaylara da değinmiş olacağım. Şimdi working directory belirtiyorum. Bakın burada 3. ve 4 ve nolu e, parçalarım var. Öncelikle şunu yapacağım bir. Biz e, select working directory ile bir adresini değiştireyim. Set working directory ile benim burada favoriler kısmında e, template'leri ben burada bir öncelikle buraya bir direktör olarak belirtim. Çünkü ben burada start modeldir diye bahsettiğimiz bir parametre, konfig e, ayarı vardır Creo içerisinde. Size bütün işte e, model an, mesela antetleriniz olur. Mesela i̇şte model e, partner, part part başlangıçları olur. Mesela işte start MMS MMS e, part part ver işte start e, MMS part şeklinde isimlerde e, kendi template'lerinizi oluşturabiliyorsunuz. Biz de burada vault için gerekli olan parametreleri oluşturacağız. Yani ben burada mesela bir tane assembly dosyası oluşturacağım. Diyeceğim ki Creo 6.0.8 e, Weld template diye bir tane burada parametre oluşacağım. Burada özellikle şunu yapacağım. Bakın burada e, malzeme atamasını gerçekleştireceğim. Tumsiden. Bir çakışma olmaması adına. Sonrasında geleceğim applications içerisinden, welding içerisinden az önceki yaptığımız bütün tanımları Burada yapacağım. Bakın tungsteni çağırıyorum. Okey diyorum. Sonrasına geliyorum. Mesela proses var mı bakalım. Proses bakalım. Proses de varmış. Tamam. Proses A135 diye Proses oluşturmuşuz. Bunu da Bunu da okey dediğimiz andan itibaren buradan close deyip bunu gelip buraya kaydediyorum. Bakın template'in bulunduğu yere kaydediyorum. Regenet yapmamışım diyor. Tamam bir regenet yaptım. Sonrasında tekrar bir kayıt işlemini yaptım. Okey dedim. Şimdi buradan sonrasında bunu özellikle gösterdim. Göstermemenin de tabii bir sebebi var. Ben şimdi yeni bir tane e, SMD dosyası oluşturacağım. Example Altry diye. Hatta bunu yapmadan önce bir şey de, e, Straight Working adresi de değiştireyim. Burada ad, örnek 3'tü zaten. Şuradan hemen SMD içerisinden bakın example 2 diye bir e, dosya açacağım. Ama burada use default template'i kapatacağım. OK dedikten sonra bakın Creo 8 ve template buraya düştü. Beni burada start modeldir diye bir e, config ayarım var. Bu adreslendiği andan itibaren bütün template'lerimi ben buradan çekebiliyorum. Ne oldu? Bakın ben artık yeni oluşturacağım. Bütün dosyaları benim istediğim içerikler şeklinde yönetebiliyorum. Yani bu bakın işi daha otomatik hale getirmeye sağlıyor. Yani kaynak prosesi içerisinde kaynak sürecinizi çok daha hızlandırmayı sağlayan bir yapı. Ee, geçenlerde e, teknik ekibimizden Efecan Güner arkadaşım e, bağlı olduğumuz, yani şirketimizin bağlı olduğu grup şirketi olan Integral grubun e, yakın zaman içerisinde geliştirmeye devam etti e, ve bizlere sundu. Bir e, integral software factory tools adı altında bazı araçlar var. Bu özellikle Creo adı altında e, bazı işlemlere çok daha hızlı yapmamızı sağlıyor. Mesela özellikle ben burada assemble menu ile otomatik bir şekilde montajın içerisinde birden fazla parça alacaksam bu ISF tools'ları adı altında bahsettiğimiz tool'larla beraber çok daha hızlı bir şekilde e, montajımızı parçalarımızı yerleştirebiliyoruz. Ee, özellikle YouTube kanalımızda da bununla alakalı bir videomuz mevcut. Ben bunu da mutlaka ki izlemenizi tavsiye ederim. Gayet faydalı, geliştirebilir, güzel araçlar. Bakın, buraya iki tane parçayı yerleştirdim. Şimdi bunları tabii montajda konumlandırmam gerekiyor. Sonrasında... ...kaynak işlemini ben burada gerçekleştiriyor olacağım. Hatta burada düzenlerimi açalım. Şimdi, biz genelde... İşte ne yapıyoruz? Mesela burada montajımı hızlı bir şekilde yapayım. Şöyle. Hemencelik montajımı yapayım. Çok da vaktimizi almadan. Sonrasında bakın bunu coincident yaptım. Sonra bunu paralel dedim. Bakın yüzeyleri birbirlerine, düzenler paralel hale getirdim. Gittim bunu bir de distance yaptım. Şimdi içeride eksi üçlük bir boşluk bıraktım. Şimdi bakın. Biz ne yapıyoruz? İşte genelde hep şunu yapıyoruz değil mi? Kaynak ağzını önceden hazırlıyoruz. Mesela işte burada bakın işte boşaltma yapmışım. Boşaltma yaptıktan sonra pah ve yani aynı şekilde burada da pah kırmış. Yani zaten bir simetrik olan bir parça. D1 aynı farklı isimde simetri olan bir parça. Burada kaynak ağzı için hazırlamışım değil mi? Şimdi peki biz bunu kriyo içerisinde kendimiz hazırlayamaz mıyız? Hazırlayabiliriz. Şu şekilde. Ama welding'in içerisinde hazırlayacağız bunu. Aslında noktamız bu. Bakın burada chamfer'ları bir bir siliyorum. Hatta gidiyorum bir de şöyle bir şey daha yapacağım. Buradaki az önceki distance ile gideceğim. Coinsent olarak belirteceğim. Burada direk getirmeye istediğim çok güzel bir özellik var aslında welding içerisinde. Bakın burada biz ne seçelim? Weld wizard içerisinde. Öncelikle edge preparation'ı hazırlayalım. Öncelikle edge preparation yani bizim burada kaynak ağzı yani kaynağı yapabilmemiz için ilgili geometrimizi hazırlamamız gerekiyor. Edge Bakın burada özellikle işte weight bir kaynaklarda kullanabileceğimiz araçlar geçiriyor. Burada da bakın nasıl ayarlamam gerektiğini bana soruyor. Ben de diyorum ki gel en sondaki seçeneği seç. Yani burada bir paha ee, kırılmış olsun. Sonrasında arada da boşluk olsun. Ben bunu bu şekilde simetrik bir şekilde yöneteyim. Preparation angle 60 derece diyorum. Aradaki boşluk mesafem 3 olacak. Yanlış Aa, pardon. Preparation depth'im 4 olacak pardon. Yanlış oldu. Root opening, root opening boşluğu ayarlıyor. Ben burada 3 olarak bunu ayarlıyorum. 3 olarak ayarladıktan sonrasında bakın okey diyorum. Okey dedikten sonrasında benden kontak yüzeylerini seçmemi istiyor. Geliyorum. Zaten ikisinin arasında bir yüzey olduğu için sağ tıklayıp kreçesine zaten e, kullanıcılar kullanıcı bilir. E, uzun süredir kullanan kullanıcılar. Sağ tık vasıtasıyla referanslar arasında geçiş yapıyorum. Example 4 montaj içerisinde ikinci sırada o yüzden bir kere daha sağ kırık yapıp example 3'ü seçiyorum ve okey diyorum. Sonrası aynı şekilde bir daha sağ kırık yapıyorum. Example 4 diyorum. Okey diyorum. Bakın buradan sonrasında benden add set istiyor. Demek ki burada referans kenarları seçmem gerekiyor. Tangent chain ile beraber de ben burada aynı şekilde sağ kırık yardımıyla bir kere yapıyorum. Sol kırıkları seçiyorum. Orta klik yapıyorum. Sonra tekrar tangent chain'i seçiyorum. Geliyorum. Example 4'e geri seçimimi yapıyorum. Orta klik yapıyorum. Bakın buradan sonra okey yaptığım andan itibaren geliyor. Burada benim istediğim forma getirmiş oluyor. Yani benim az önceki yapmaya çalıştığım olayı zaten edge preparation buna da hazırlayabiliyor. Yani bunun için ekstra bir çalışma yapmanız gerektiren bir durum söz konusu değil. Hani eğer bu şekilde kullanmak istersiniz. Ama zaten chamfer pah kırma işleminde de zaten bunu yapabildiğinizde ben geometrimi montajlarken net bir şekilde gösterdim. Şimdi tabii montajın tamamını aktif ettik. Aktif ettikten sonrasında sadece burada ne yapmamız gerektiğini belirlememiz gerekiyor. Mesela ben burada V kaynağı yapacağım. İsterseniz şunu da yapabiliyorsunuz. İşte edge preparation'ı, işte sizin istediğiniz V kaynağına uygun olacak şekilde bakın burada seçimleri de yaptırabiliyor. Yani önce edge preparation'ı, işte o kenar çizgileri referans bölgeleri hazırlıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz kaynağı yerleştiriyorsunuz. Bir adımda ben Notch'u da göstereceğim. Boşaltmayı da buna göre ayarlamamız mümkün oluyor. Ama ben şu an tabi Edge Preparation'ı önden yaptığım için şu an buna gerek duymuyorum. V olarak tanımladım. Tamam okey. Okey dedikten sonrasında bakın referans kenar çizgilerini seçiyorum. Aynı şekilde burada da seçimi yapıyorum. Sonrasında bakın Shape'e bakın. Shape de e, burada... Zaten az önce biz Edge Preparation'ı bildiğimiz için hemen burada tık değerlere giriyoruz. Değerlerimiz ne? 3'e 4 değil mi? Face Offset eğer bir miktar dışarı taşsınız istiyorsanız. Şöyle bir sıkıntı oldu. Ha ben bir tarafta help'i açmışım pardon. Şimdi Face Offset dediğimde bir tık dışarı yapar. Şu an için buna gerek duymuyorum. O yüzden sıfır olarak belirtibiliyorum. Bakın. Ee, sonrasında... Options içerisinde bakın solid dediğim anla nitvan burada katı gelmeti net bir şekilde oluşturabiliyor. Burada isterseniz bakın tungsten yine biz burada tanımlamıştık. Weld prosesi bakın proses 001. Ben burada sembolü e gittiğimde bakın A135'i görüyorsunuz. Demek ki bu bilgi buradan geliyor. Sembolü isterseniz aşağıda veya yukarıda tanımlamalar yapabilirsiniz. Veya burada add note ile not eklemeniz mümkün. Ee, şunu sorabilirsiniz mutlaka ki e, burada işte kaynak kanalını görmek için e, burada third way adı altında bir e, kaynak tipi var bu da zaten bu bilgiyi burada karşınıza getirir bilginiz olsun yani farklı kaynak çeşitlerini seçebilirsiniz Yapılacak bir farklılığı yoktur bu arada nasıl e, sizin için uygunsa yani gösterine hangi metot sizin için doğruysa bunu yapmanız gerekir aksi takdirde e, teknik resimde Sembol oluşturmamız gerekir. Ona şu an girmiyoruz tabi. Dediğim gibi sembol oluşturma ile ilgili video bizim YouTube sayfamızda mevcut. Şimdi ee, şey de bahsettik. Intermittent system bahsettik. Options. ha. Burada şundan bahsedelim. Bakın işte ee, burada çepeçevre eklemek isterseniz bakın burada yes diyebilirsiniz. Burada gayet sizin karşınıza getirir. Kontur kısmının altında bir de back type var. Bakın altlık ekleyebiliyorsunuz burada. Siz burada eğer Backing derseniz, işte removal strip yani e, burada removal stripin tam Türkçe karşılığı altlık, yani altlık eklemeyi burada gerçekleştirebiliyoruz veya kalıcı ek olarak kullanabileceğimizi biz burada söylüyoruz. Bu iki tane seçenek. Burada bunu göstereyim. Eğer böyle bir e, gösterim biçimi istiyorsanız, bakın burada server karşımıza geliyor. Ben şu an bir ekleme yapmayacağım ama isterseniz e, arka tarafına da yani kaynağın arka tarafına bir ekleme yapacaksınız. Burada back size bilgisinde girersiniz. Bakın burada sembolde yine gösterir. Ve back control aynı şekilde burada tanımlayabilirsiniz. Burada şu an bir tanımlama yapmayacağız ama burada tanımlamaları bu şekilde yapabileceğimizi söyleyebiliriz. Bu back type seçeneği de özellikle V tipi e, karakterlik işinde karşımıza mutlaka geliyor olacak. Bu şekilde V kaynağına Bakın oklediğim ok, ok andan itibaren tanımlayabilir. Burada önemli dile getirmesi gereken iki nokta var. İkincisi template'inizin içerisine sizler kendi e, malzeme yapınızı veya prosesinizi ekleyerek e, hazır hale getirebilirsiniz. Çok daha hızlı bir seçim yaptırır size. İkinci olarak da e, kaynak ağzında kendiniz welding arayüzü içerisinde hazırlayabilirsiniz. Burada dile getirmesi gereken en önemli nokta bu iki nokta Budur. benim de e, kullanmaktan keyif aldığım bir e, alandır bu iki alan. İşimizi kolaylaştırıyor çünkü. Şimdi close dedikten sonrasında burada e, bir sonraki örneğimize geçebiliriz. Gelelim örnek dörde. Örnek dörde evet. Şimdi sonraki örneklerimizde belki şey olabilir hani o hazır e, template'imiz üzerinde yerleştirilmemiş olabilir. Sıkıntı Bakın burada hazırlanmış. Sorun değil. Ama e, şu an için zaten metodu gördüğümüz için de biz bunun artık nasıl uygulayabileceğimizi biliyoruz. Burada şundan bahsedeceğim. Cray içerisinde Applications bölüm içerisinde yine Welding'e geldim. Bakın burada e, Plugged Slot Weld seçenekleri burada yer alıyor. İsterseniz Weld Wizard'ı da sembolden seçebilmeniz mümkün. Single dedim. Okey dedikten sonra bakın. Burada side surfaces veya Contour change, e, change adı altında iki tane seçenek var. Side surfaces içerisinde bakın yüzeyi seçiyorum. Sonrasında side surfaces adı altında base surfaces seçtikten sonra yanal yüzeyleri seçiyorum. Ee, burada şunu kontrol edeyim. Analiz içerisinde bir hızlı bir şekilde şöyle değerini kontrol edeyim. Çapı 2. Demek ki buna göre ayarlasam benim için fena olmayacak. Değerimi de buna göre vermem gerekiyor. Devam ettiriyorum. Bakın burada 2 didedikten sonrasında. Burada Options içerisindeki seçenekler yine diğer kaynak dikişli türlerini gördüğümüz seçeneklerle birebir aynı. Bir fark yok. O yüzden buralara tekrar tekrar değinmiyorum. Ama burada soru seçtiğinizde direkt kaynağı oluşturmuş oluyor. Bir de Ctrl Chain'si nasıl yapabiliriz? Bir de onu görelim. Bakın tekrardan OK diyorum. Bu sefer Ctrl Chain'si seçiyorum. Yüzeyi seçiyorum. Yüzeyi seçtikten sonrasında bakın alt kenar çizgilerini seçiyorum. Çapını burada belirtiyorum. Sonrasında same, options içerisinde solid olarak bunu belirtiyorum. Bakın buraya direkt doğrudan yerleştirmiş oluyor. İki türlü metot işinizi görebilir. İki türlü kullanabilirsiniz. İlginiz olsun. Bunu da bu şekilde göstermiş olduk. Şimdi bir de bunu tabi e, biz burada delik kaynağını oluşturduktan sonra bir de tabi bunu e, slot kaynağını nasıl oluştururuz buna, buna da bakalım. Gelelim. Örnek 5'e geçelim. Buradaki montajımıza gittikten sonra bakın burada da slot geometrimiz var. Applications içerisinde bakın welding içerisinde. Yine e, plug slot welding seçebilirsiniz. Burada şöyle güzel bir olay da var şimdi göstereceğim. Side Surfaces'da bakın yine Base Surfaces'ı seçtim. Ee, şurada hemen hızlı bir şekilde şunu da yine bir kontrol edeyim. Buradaki değerimiz de buna göre vermiş olan. iki, az önceki değerle de biri bir aynı. O yüzden biz buradaki değeri de burada devam ettirelim. Ee, base surface seçtik. Bakın sadece içteki 150'leri seçtiğimiz andan itibaren. Ben bunu Solid'e çevirdim andan itibaren. Bakın burada solid burada yerleştiriyor. Çok rahat bir şekilde bu geometriyi buraya eklemiş oluyoruz. Şimdi sembolü de burada bu şekilde yerleştir Şunu söyleyeyim, burada plak verildi, kendi içerisinde şundan da bahsedelim. Bakın sembolün içerisinde e, plak veya slot olup olmadığını burada siz kendiniz ekleme burada seçebiliyorsunuz. Slot diyen zaman itibarıyla buna göre kendi yerleştirmiş oluyor. Slot lengths de burada uzunluğu belirtmek isterseniz burada verebilirsiniz. Sakın. Şu an bir orada bir tanımlama yapmayacağız ama. Şimdi benim burada son dile getireceğim konu spot SpotWeld ama sonrasında bir konudan daha bahsedeceğim. Özellikle Weld konusunu önemli kılan konulardan biri daha diye belirtebilirim. Bunu aynı şekilde kapatmış olalım. Working Direct'e gelelim. Example 9'u açtım burada. Açtıktan sonrasında bakın noktaları şöyle açalım. Bakın noktaları burada yer alıyor. Siz eğer ponto kaynağı yapmak istiyorsanız da e, burada mutlaka işte ara bölgeleri noktalar yerleştirmemiz gerekiyor. Ve noktalarla sketch noktaları bir bu arada e, dikkatinizi çekerim. Sketch noktaları değil veya yani bir vertex burada belirlememeniz gerekiyor. Burada belirlememiz gereken önemli noktalardan biri şu. E, siz burada datum pointler tanılamanız gerekiyor model üzerinde. Latın noktalar tanımlarsınız, sizin için e, kullanıla bir hale gelecektir. Applications bölümün içerisinde, welding içerisinde, bakın spot welding seçiyorum. Şimdi buradaki çapların 0.5 olarak belirtiyorum. Girdikten sonrasında, bakın location'da noktaları seçiyorum. Kontrolle seçebilirsiniz. Kontrolle seçebilmeniz mümkün. Veya şunu da yapabilirsiniz. Kontrolle seçmezsiniz, bakın burada pitch welding yani siz burada bir yön belirterek aynı pattern'deki gibi yön belirterek siz mesafeyi adet sayısını belirtebilirsiniz. Ya yani ben burada mesela 3 diyorum. 3 dedikten sonrasında adet sayısını 3 girebiliyorum mesela. Bakın şuralara küçük küçük noktalar oluşuyor. Ben an tabii pitch welding yapmayacağım ama kullanabildiğimizi görmekte fayda var. Yani bu şekilde de e, eklemeler yapabiliyoruz. Şöyle noktamda ekleyelim. Kontrolü seçtim. Bakın burada e, punto kanalında da yerleştirmiş olacağız. Ha, şuna bakalım. Bir de e, şöyle bir detayı vereyim. Burada e, options içerisinde bakın sadece surface ve light seçenekleri mevcut. Solid seçeneğini burada bizim karşımıza getirmiyor. Bilginiz olsun. Ama bunun altındaki seçenekler bad material bad process gibi seçenekler yine her zamanki gibi mevcut. Buradaki tanımlamaların hepsi zaten az önce benim sizlere aktardığım şekilde karşımıza gelmedi. Şimdi e, benim burada özellikle Son bahsedeceğim konu da şu şekilde. Ee, son örneğimize gelelim. Sonrasında sorularınızı değerlendirmek adına ben sizlere e, vakit vereceğim. Ben de sendim. Bakın burada özellikle şuradaki sindirik yapıyı e, burada baz alacağız. Şimdi burada özellikle e, mantıken yani siz bir kaynak geometrisi oluşturduğunuzda hani, Sonuçta bu geometrin içinden geçmemesi gerekir mantıken. Yani. Yani orada bir boşaltma alanı olması gerekir. Bunu tabi siz gelip ee, kata geometrinin kendi özelinde boşaltma yapabilirsiniz. Bu mümkün. Ama aynı imkanı yine weld e, arayüzü bizim karşımıza sağlıyor. Welding bölümü içerisinde bakın weld e, wizard'da e, notch adı altında belirtilen bir alan var. Weld'i kapatıyorum şu an. Bakın burada isterseniz Radiuslı bir şekilde bu geometri oluşturabilirsiniz. Ya aynı şekilde e, burada işte köşelere olan uzaklıkları belirleyebilirsiniz. Burada kare şeklinde radiusla kırdılmış yapıda belitebilirsiniz. Veya isterseniz burada bir tünel şeklinde açabilirsiniz veya bir dikdörtgen boşluk olabilir. Ya yani bunu isterseniz kendiniz de oluşturabilirsiniz. Ama ben şu an tabii hazır bir yapıyı kullanacağım. Yüksekliği de 3, genişliği de 3 olacak ve okey dedikten sonrasında. Bakın trajektörü belirtiyorum. Trajektörü diye belirttiğimiz alanda shift şu seçtiğim iki tane alan oluyor. Pardon şöyle yapayım. Hatta ve well trajectory belirledikten sonra tencim chain'i seçiyorum. Bakın yüzey, e, kenar çizgisini seçtiğim andan itibaren diğer bütün referansları alıyor. Sonrasında done dediğim andan itibaren bakın otomatik update diyorum. Zaten bütün referans olabilecek geometrileri burada karşıma getiriyor. Bakın plateleri burada karşımda görüyorum. İsterseniz siz bunu tabi otomatik update ile teker teker seçme imkanını sağlar ama biz zaten burada 3 tane plaka için bunu yapacağız. Ve display level'da part seviyesinde bunu gösteriyor olacağız. Okey dediğim andan itibaren ve okey dediğim andan itibaren bakın burada bu boşaltmaları doğrudan part seviyesinde kendi gerçekleştirmiş oluyor. Ve sonrasında yapmam gereken şey de Bakın burada dediğim gibi, yine ikisini aynı anda yönetebiliyor olmanız mümkün. Ee, i̇kisini aynı anda açarsınız, sırasıyla yaparsınız. Hiç sorun değil. Ama bakın burada da aynı şekilde köşe kaynağını seçiyorum. Single dedikten sonrasında ilgili yüzeylerimi seçiyorum. Taban yüzeyimi seçtikten sonrasında bakın üç olarak karşıma geliyor burada. Ve ben bunu soyad olarak bir atıyorum. Intermittency kısmında göstermediğim bir seçenekten bahsedeceğim burada. Intermittent Velt'de de burada biz type kısmında Angular diyebiliyoruz. Yani biz bunu açısal olarak bu şekilde kontrolünü sağlayabiliyoruz. Bakın 30 derece kadar burada yaptı. Boşluk bıraktı. 30 derece kadar yaptı. 4 adet bunu yaptı. İsterseniz 3 yapabilirsiniz. İsterseniz 5 yapabilirsiniz. Eğer imkan veriyorsa. Veya Pitch seviyesini burada bakın By Value şeklinde de kontrol edebilmeniz Mümkün olacaktır. Bakın her 90 derecelik boşlukta bir kendisi yerleştiriyor olacak. İsterseniz buradaki adet sayısında olabilince kendiniz ayarlarsanız mesela 30 derece 30 derece diyelim 3 adet yaptım. Şöyle 4 yapalım bakalım. Yapacak mı? Bakın yapıyor. 5 yaptım. 5 işte bitirdi mi? Hatta 6 yapabiliyor bakalım. 6 da bitirdik diyelim. Şu an için uygun bir yapıyı benim karşıma getiriyorsa ben burada okey der. Bu işlemi tamamlamış olurum. Ve cancel diyerek de bu kaynak işlemi, sürecimi tamamlamış olurum. Şimdi, benim özellikle kaynak arayüzü ile ilgili bastırabileceğim ve kaynak e, tasarımını daha hızlı, daha otomatik bir süreç içerisinde yapabilmeyi sağlayabileceğiniz araçları burada sizlere göstermiş oldum. E, sunumumuz kısmını tanımlamış, yani burada uygulamanız sunum kısmını bitirmiş olduk. Ee, sizlerin bu noktada sormak istediğiniz sorular var mıdır? Bu arada e, Hayati Bey, ben sizin sorunuzu gördüm. E, orada anlık bir sıkıntı olduğu anlanın kadarıyla. Normalde çünkü Lightverse tarafından bu tip sıkıntılar çok karşımıza gelmez. Yani Lightverse dediğinizde direkt orada o geometriyi gösterir. Anlık bir e, sıkıntıyla karşı karşıya kalın herhalde. O yüzden orada onu bir daha yaptığınızda bu problemi çözeceğini düşünüyorum. Sorusu olan var mıdır? Sorusu olan varsa ee, soru kısmından yöneltebilir. Şimdi tegmik mak farkını nasıl ekleyebilirsiniz? Şimdi bunu bir parametre yansıtmak çok daha doğru olacaktır Emin Bey. Em e Emin Bey değil mi? Ee, bunu bir parametre bazlı olarak yansıtabiliyor olmak çok daha faydalı olur. Çünkü direkt e, kaynak arayüzü içerisinde bu şekilde bir farkı gösterebileceğiniz bir yapı söz konusu değil. Ama bunu bir parametreye bağlayarak, bunu yani kaynak parametre içerisine yerleştirerek ilerlemek çok daha uygun olacaktır. E, parametre ile ilgili de e, özel bir video hazırlayacağım. Yani bu e, aslında Welding e, başlığı adı altında bir iki zamanlarda birkaç tane daha video görebileceğiz. Kaynağı yaptıktan sonrasında analize sokabilir misiniz? Evet, analiz gerçek kaynak analizi gerçekleştirilebiliyor. Ama bununla alakalı detaylı bilgileri e, bizim analiz uzmanı olan Vahap Bey ile görüşmekte fayda var. Yani o bu detayları çok daha iyi verecektir bizlere. Ben teşekkür ederim. E, sorusu olan varsa ben burada dinlemek isterim. Soru kısmına yönete, yönel, e, yöneltebilirsiniz sorularınızı. Ben teşekkür ederim Emin Bey. Ben teşekkür ederim Yılmaz Bey. Umarım sizler için verimli bir sunum olmuştur. Dediğim gibi sorularınız varsa ben burada alabilirim. Aksi taktirde bugünkü sunumuzu bu şekilde tamamlamış olacağız. Teknik resimde katı olarak gözükmesi benim en çok istedim özellikle. Ee, şimdi teknik resim içerisinde katı olarak zaten uygulanabiliyor. Yani şöyle aslında e, şimdi bu bahsettiğimiz e, geometri yani katı olarak göster sadece gösterim olarak bunu yapabiliyoruz aslında Hayati Bey. Yani e, kaynak geometrileri fiziksel bir geometri değil aslında baktığınızda. Yani e, normal bir park geometrisi şeklinde değil. E, size orada... Sadece e, görsel açıdan bunu sağlar ve siz burada özellikle sembolleri burada yerleştirerek burada ilgili bölgeye kaynak uygulandığını gösterebilirsiniz. Ama direkt bir katı geometri gibi şey e, mesela katı ayrı bir park gibi düşünmeyin bunu. Bu tamamen e, görsellik içeren bir yapıyı e, bizlere sunuyor. Yani katı olarak oluşturursa biz orada katı olarak görüyoruz ama şimdi kesit olarak yapıyorum sadece ama resimli round chamfer gibi gözüküyordu. Şimdi, ee, ona beraber bakalım isterseniz Hayati Bey, beraber bir bakalım, e, sizlerle inceleyin, İyi, o şekilde görmeye çalışalım durumu. Ben teşekkür ederim, var mıdır sorusu olan? O zaman, ben bu noktada e, bizlere yaptığımız etkinliklerden haberdar olabilmeniz adına da e, burada kullandığımız sosyal medya sayfalarımızdan da biraz bahsedeyim. E, Informatik Innovation adı altında YouTube'da bir kanalımız var. Bunu mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. Burada özellikle belli aralıklarla e, yaptığımız bu webinar kayıtlarını biz paylaşıyoruz. Bunlar sizler için faydalı olabileceğini düşündüğümüz etkinlikler. Ve tabii bu etkinlikler öncesinde mailing adı altında da LinkedIn sayfamızda da paylaşılıyor. LinkedIn sayfamızı da bu noktada takip etmenizi tavsiye ederim. Ve informatikplan.com içerisinde de bizler takvimimizi paylaşıyoruz. Yani aylık eğitim ve webinar takvimimizi paylaşıyoruz. Bunlarda da bu alanda da biz bu bilgileri... E, görmek görerek e, eğitimlere veya webinarlara katılabiliyoruz. Bu noktada sizlerin e, bu sayfaları takip etmenizi de tav, tavsiye ederim. Yani sizler için faydalı olabileceğini düşünüyorum. Umarım da e, webinarımız sizler için faydalı olmuştur. E, daha sonraki webinarlarda tabii tekrardan görüşmek dileğiyle e, yakın zaman içerisinde az önce de belirttiğim gibi welding ile alakalı e, birkaç Önemli noktaya değinebileceğimiz videoları da zaman içerisinde YouTube'da paylaşmaya devam edeceğiz. Sizler için de uygunsa e, webinarımızı bu şekilde sonlandırabiliriz. O zaman iyi günler diliyorum. E, bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.